Şef ortada <gülüyor> <Barok. gülüyor> <gülüyor>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 Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, illeziyâd âmâna ve sefâneâ ve ceâlînâ minâ'l-müslimin. Amin. Nîmeti celîlullah, berekâtu halîlullah, şefaat senden ya Rasûlallah. Amin. Amin. Ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık ve selamet, yeğenlere afiyet, pişirenlerin ellerine sıhhat ve selamet. Allah'ın mevzid velâfâdûl-i hûrbeti lillâh-i teâlîn. Amin. Devam tozun kazanıza bereket. Hoş geldiniz, geldiniz. Sağ olun, Buradan bile devamlıyoruz. Buradan direkt köprüye çıkacağız biraz sonra. Kimse yere gitmesin. Aşağısı çıktım. Ben o çıkıyorum. ya. Beraber şey Osman.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 Evet, yaran alalım. Çalışmaları için. Yavuz Canlı canlı, çantarı. Evet. Alkısır, pardon. Ne mu? Koydum elhamdülillah. Sen niye tuvaça gideceksin, niye <gülüyor> <ya? gülüyor> nerede benim <gülüyor> <Çek> <gülüyor>